Evet herkese iyi akşamlar. Uzun zamandır sizlerle bir araya gelememiştik. Kötü bir gidişatımız vardı. Önce yaşadığımız deprem süreci, ardından verdiğimiz bir ara, daha sonra kamuoyunun malumu yaşadığımız Bursaspor maçı ve sonrası gelişen olaylar. Maalesef takımımızda hem mental olarak hem de fiziken bir Çöküntüye sebebiyet verdi. Bu gidişat neticesinde de işte Bursaspor'dan sonra içeride Afyonspor maçını kaybettik. Daha sonra Çorumspor maçını kaybettik. Bunun neticesinde de bir hoca ayrılığına gittik. Yani Ahmet Hoca ve ekibiyle yollarımızı ayırdık. Daha sonrasında da yaşadığımız bir Sivasspor maçı var. Tabii bizleri derinden üzdü bu alanan başarısız sonuçlar. Yani bu bu bu konuda bayağı üzgünüz ama biz Samspor'uz toparlamamız gerekiyor. Bunun neticesinde de hemen bir hoca ekibi arayışına girdik. Bülent Akan hoca ve ekibiyle anlaştık. Tabii bundan önceki hocamız Ahmet Yıldırım ve ekibine de kulübümüze verdiği emeklerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Hocamız geldi. ilk Erokspor maçı bizim için çok önemli. Çıkış maçı, moral motivasyon Maçı olarak baktığımız bir maç. Lige, işte bizim bay haftamızdan kaynaklı verdiğimiz aradan dolayı yaklaşık bir 10 günlük bir sürede hoca takımı tanımaya, idman eksikliğini gidermeye, motivasyon eksikliğini, mental yorgunluğun giderilmesi, fiziki yorgunluğun giderilmesiyle ilgili çalışmalar yaptı. Biz de yönetim kurulu olarak üzerimize düşen noktalarda devreye girdik. Biz de yapmamız gerekenleri yaptık. Neticesinde Erol maçını kazandık. Tabi camiada bir vazgeçmişlik sanki hani biz sadece şimdi playoff kaldı sadece playoff oynayacağız gibi bir hava var. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Şampiyonluk için ne pahasına olursa olsun Elimizden ne geliyorsa son saniyeye kadar, son dakikaya kadar, son ana kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Benim taraftarlarımızdan rica, camiamızdan rica, Onlar da son ana kadar bu takımın şampiyonluğu için ellerinden ne geliyorsa yapsınlar, destek olsunlar. Biz hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sporcularımızla da konuştuk, hocalarımızla da konuştuk, yöneticilerimizle de konuştuk. Hiçbirimiz, hiç kimse vazgeçmeyecek, vazgeçmeyeceğiz. Lütfen siz de vazgeçmeyin. Ne pahasına olursa olsun öyle ya da böyle bu takımı şampiyon yapacağız. Teşekkür ediyorum. Zorlu geçeceğini bildiğimiz bir maçtı. Playoff içindeki bir rakibimizle oynadık. İki takımı da kutluyorum. Çok yüksekten bu da maçta oynandı. Ama kendi oyuncularımı daha çok kutluyorum. Çünkü hafta içinde çalıştığımız, uygulamaya çalıştığımız taksiyel varyasyonların hepsini sahaya sıttılar kazanmasını bildiler. Bundan dolayı çok mutluyum ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi maça gelince iki aşamalı bir maçtı. İlk yarısı ve ikinci yarısı farklı bir senaryo ile geçti. İlk yarıda nispeten istediklerimiz sahaya yansıtabildik. Özellikle geçiş oyunlarında hızlı şu aldık topu rakibe vermiş gibi gözüksek bile ikinci bölgede baskıları doğru yaptık ve kaptığımız toplularla etkili olduk. Nitekim de golü de o şekilde attık. İkinci araya gelince işte korakor mücadeleye başlamıştı. Bizim işte etkili ataklar yaptığımız dönemlerde onları eksik kaldılar. 10 kişi kaldıkları pozisyonlardan sonra işte 4-4-1'e döndü rakip. Oyun varyasyonları değişti. Biraz daha merkezden delmeye başladılar. De de defans arkasına top atmaya başladılar. Kenarlardan top getirmeye başladılar. Biz de o dönemde bir direnç göstermemize rağmen top onlarda gibi gözüktü ama çok etkili bir gol pozisyonları falan yoktu. Bir iki tane işte arkaya top attılar. Kalecimiz Libero gibi çıktı aldı. Ben de direkten dönen topları var kapalı topları. Onun haricinde çok da etkili bir şey yoktu. İkinci yarı bizim de etkili ataklarımız vardı. İşte çizgiden çıkarttıkları pozisyon var. Hatta ilk yarıda e, hakemin avantaja bırakmadığı bir pozisyonumuz var ki maçı 2-0'a da getirebilirdik. E tabi e, genel anlamda baktığımız zaman taktiksel olarak doğru oynadığımız bir maçtı. Önemli olan bizim için bu düşüş sürecinde galip gelmekti. Oyundan ziyade galip gelmek, 3 puan almak daha önemliydi. Biz bunu aldığımız için mutluyuz. Baş, yani çocuklarımız da ellerinden geleni yaptılar. Bu arada sakatlarla ilgili Oğuz Serdar bu maçta ikisi de sakatlandı. Serdar'ın MR'ı çekildi, kasında yırtık var. İki hafta kadar bizimle olamayacak. Tedavisine İstanbul'da, şeyde başlandı İstanbul'da. Zannediyorum haftaya bir daha bir MR girecek. Ondan sonra katılacak. Bir iki gün içinde de Oğuz'un durumu netle kazanacak. İnşallah Oğuz'da çok büyük bir problem olmaz ve bizimle devam eder. Tabii maçları tek tek değerlendiriyoruz. Tek tek gitmemiz gerekiyor. Çünkü bir maçta şampiyon olunmuyor, bir maçta küme düşünmüyor. Biz dengeli bir şekilde gitmeliyiz. Artık EROK maçını unuttuk. Ankara Spor maçına odaklandık. Bugünden itibaren de çalışmalarımıza başladık. Takımızda işte yüksek tempodan dolayı hafif ağırları olan oyuncularımız var. Bunlar da bugün dinlendi. Yarın hep onlar da bizle beraber olacaklar. Yarından itibaren hem taktiksel hem güç olarak Ankara Spor maçına hazırlanacağız. Hedefimiz. Belli biz ne dedik? Dedik ki her geçen hafta oyunumuzu geliştireceğiz, fiziksel gücümüzü geliştireceğiz ve sonuca beraber vereceğiz. Bunun için de ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız ama Ankara Spor da mutlak 3 puan için gidiyoruz. İnşallah oradan da güzel bir sonuçla döneceğiz.